Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yine bir bulut madenciliği sistemiyle beraberim Aşağıdaki bıraktığım linkten kayıt oluyorsunuz kayıt olurken benim referansımı giderseniz iyi olur benim takımıma katılmış olursunuz Girdikten sonra size böyle bir ekran gelecek size ilk girdiğiniz zaman 3000 TRX hediye verecek Şöyle hemen Türkçe diline çevirteyelim Buraya basarsanız burada Yardım ve destek alabilirsiniz Telegram grubundan Buraya bastığınız zaman her zamanki bildirimler var burada kar oranlarından bahsetmiş asgari sermaye 5 TRX yani en az 5 TRX yatırabiliyorsunuz günlük kar yüzde iki buçuk 10.000 TRX yatırırsanız günlük maksimum kar iki buçuk kümrüt işte burada kazanç oranlarından bahsetmiş WhatsApp müşteri hizmetleri var isterseniz e, buradan da destek alabilirsiniz Gördüğünüz gibi buradan e, destekleri alabilirsiniz. Burada kayıt e, olunca arkadaşınızdan ne kadar kazandığınızı söylüyor. 50 TRX ödül alacak. Yani 3000 TRX yatırdığı zaman 50 TRX falan ödül alıyor musunuz? Bunlardan bahsetmiş. Hemen buraya gelip deposito diyoruz ödüyoruz. Temeles'e baktılar. Buradan adresi kopyalıyoruz. Hangi borsayı kullanıyorsak oraya gidip Şöyle Ben 200 trx satıracağım bu yüzden tam 200 var vardı Ben hemen ya da neyse videoda tamamlayayım E-posta adresini gözükmesin diye videoyu durdurmuştum Kodu girdikten sonra Gördüğünüz gibi 200 TRX çekim talebimiz alındı Siteye geldiğiniz zaman burada ticaret kısmı var Burada kazandığımız TRX'ler gözüküyor %6 bulutma denici işte geliri diyor Burada sizin linkiniz var arkadaşlarınızı buradan davet edebilirsiniz Bana ait dediğiniz zaman burada takım kar listesi temel seviye geçiş paylaş var Bu zaten sizin kodunuzdu Burada Duyurulara bakabilirsiniz Buradan takım kazançları işte orada bahsediyordu %13 ve herhalde ilk kişiden yani A müşterisi her yatırım için %10 B müşterisi her yatırım için %5 ve her yatırım için %2 alacak Yani %10 kar edebilirsiniz 100 TL x 10 TRX'i siz almış olacaksınız bu yüzden referans önemli gördüğünüz gibi burada şeylerden bahsediyor yoktan fazla TRX elde etmesi tanımak için bulutma ciddi kullanım diyor gördüğünüz gibi şu an 250 TRX yok o değilmiş daha geçmemiş Ve ben siteye geçtiği zaman devam ettireceğim ikiye. gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan reşarj komplet dediğimiz zaman siteye yatırımımız gerçekleşti buradan hemen withdraw diyoruz gördüğünüz gibi günlük çekim limiti 5 trx yani günlük 5 trx alacağım ben bu siteden buraya gelip hemen tron adresimi kopyalıyorum yapıştırıyorum ne kadar çekeceğim 5trx çekeceğim şimdi yazıyorum çekmişle mi tamamlan siteye geçmesi 1-2 dakika sürecektir tarifiye geçmesi biraz geç onarlıyor çünkü ee, burada anlatmadığım bir şey kalmadı Sitenin, e, Sistemi basit zaten kolayca kazanç sağlayabilirsiniz Evet, diğer siteler gibi burada ne kadar yatırımcı olduğu ve ne kadar kazanç sağladığımız gözüküyor. Gördüğünüz gibi şu an 5 terik zaten anında geçti, anında şu an doğrulama bekliyor parı bu, anında geçiyor yani sistemimize. Burada global ortaklardan ve şuradan ne yazıyormuş? Gördüğünüz gibi burada da açıklamasını yapmış bulut macinciliğinin olduğunu. İzlediğiniz için sağ olun.